Evet sevgilerimle yol takipçilerim, yani bugün sizlere baktığımda e, tuş ayarlarını, tuş atamalarını, daha doğrusu ben kendime de tuş atamalarını nasıl yaptım. Çünkü ben e, tekelimi kullandığım için tuş atamalarını, hepsini klavye yaptım, mouse kullanamıyorum. O yüzden e, mouse'un bütün tuşlarını e, kravya yönlendirdim. PUBG e, Mobile'in emulatori olan Gameloft'da öncelikle şu an ayarlara giriyoruz. Oyun kısmından giriyoruz. Oyun kısmından oyun çözünürlüğünü e, 1080 yapıyoruz. Ve oyun kalitesinde akıcı yaptıktan sonra kaydediyoruz kaydettikten sonra evet orada 1080p seçtiğimize göre Buradan da klavye ayarlarına geliyoruz. Klavye ayarlarına geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi normal bilgisayar. Normal 720 Smart 720 Smart 2K Smart 2K var. Ee, Smart 1080 Game.com oyun ayarından e, 1080p seçtiğimiz için buradan da 1080 seçmek zorundayız. Air 2 ayar 1080p Olmazsa e, tuş ayarlarınız e, istediğiniz gibi çalışmaz. E, oyunu da istediğiniz gibi oynayamazsınız. Evet. Ayarlarla e, kontrolaya gireceğiz. Kontrolaya e, girdikten sonra e, burada özellikleri tutuyoruz. Liftini tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada tuş seçenekleri var burada tuş seçenekleri telefon ve tabletler için e, uygulanmış. Biz şimdi emlak turumuzu e, klavyeye göre ayarlamaya çalışırken buradan diğer klavye seçiyoruz Seçtikten sonra gördüğüm gibi ben e, Birçok şeyi değiştirmişim Eğer insan etkin seçeneği seçiyoruz Ateş etkini işaretliyoruz Buradan Bunların mutlaka etkin olması gerekiyor Örneğin Ateşi Enter yapmışım bu ee, sağlık kitini nokta yapmışım çünkü tek elle oynadığım için ee, tuşların olabildiğince yakın olma istedim Sil silah biri gördüğün gibi kravgeede insert tuşuna almışım bulahtiği oha <gülüyor> ama almışım, ilmeğimde <gülüyor> el tutmuş ya el, almışım. Yere ondan deli et. şey ne yapmışım? String atmayı iyi yapmışım örneğin Mağazayı toplama, kapı açma, suda e, yeniden alıp diştim ya. Shift yapmışım. Örneğin. Bunları böyle seçtikten sonra ve Kendinize göre atamalar da yapabilirsiniz. Kaydet diyoruz ve buradan çıkı Çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra sizleri, sizleri deneme modunda e, tuşların nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Deneme moduna girdiğimizde tuşlarımız şu an aktif ee, yalnızca dönmek için şey yapmamızdan bu ee, getirle bastıktan sonra bu num, numluk e, sayısal tuşlardan sıfıra bastı basıyoruz ve bu numluk Yönümüzü deş, Döndürebiliyoruz şöyle Numruk tuşlarıyla e, Dönebiliyoruz ama e, Diyelim ki CTRL'e bastık Ve e, tekrar dönme çalıştık Dönemiyoruz CTRL'e tekrar basmamız Gerekiyor ve getirlerden sonra numruk tuşuna sıfıra bas bazı, bazı tutup altıila e, sağ dönüyor dönemiyoruz 4de sola dön bu e, de aşağı bakamıyoruz 8 de yukarı bakabiliyoruz e, atm tuşları sizlere göstermek istiyorum Örneğin koşman tuşunu iyi yapmıştım gördüğünüz gibi iyi basttığımda atıyor dönip silah alalım bakalım silahı çalıştırabilir miyim göstermek istiyorum size silah çalıştır mı bir silah alalım ee, almayı e, normalde silah alma tuşu C olduğu için ben de C yakın aldım için shift hmm, shift tuşuna basıp silah aldım sola dönüyorum ve e, dediğim gibi. E, Ateş tuşunu enter yaptığım için endur bastığımda gördüğünüz gibi ateş ediyor. Yani e, şöyle bir silah da alalım bakalım. Silah aldık, silah değiştirmek istiyoruz. Silah değiştirdik şu an. Tekrar adı bakalım e, adamı vurabilir miyiz şöyle de, deneme ama işte yapıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi adam adı diyor Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Yere yatalım bakalım yere yatacak mı? Delik göstermiştim. Derekle yere yatıyor. Ee, kısaca kendime göre tuşlar atadığım için ben böyle daha rahat kullanıyorum. Ee, kısacası sizde kendiniz sizde kendinize göre tuşlar atayabilir. Ve yaptıla oynayabilirsiniz ee, bu videomuzda geliyor e, tuşları anlatmaya çalıştım kendime göre tuş ayarlarını gösterdim tekgellle oynadığım için e, oyunlarda çok hızlı hareket edemiyorum bunun için e, bu video için çek ihtiyacı duyduğum ee, videolarımı tamamını izlelenip çok mutlu olurum Desteklerinizi destekleyici video bir dahaki videoda görüşmek üzere